Bismillahirrahmanirrahim. Burada iki manaya gelmiştik hatırlarsanız. Burada neydi? İşte hasenat ve seyyiatın geldiği anlamlar. İşte bir ilk ilk olarak işte hasenat nimet, seyyat bela musibet anlamına gelip ikincisinin ikinci anlamı da anlamı olarak da e, taat ve masiyet anlamına gelir. Bu anlamını söylemişti. Birinci manayı geçen hafta son bitirmiştik. İkinci manaya geçmiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ve emme alel maneshani. İkinci manaya gelir isek fettaatu taat tünsebu ilallahi Allah'a nispet edilir taat. lienneha mahbun hayrun Çünkü o külliyen, yüzde yüz hayırdır. Yani taat iyi bir şeydir. Ve seyyiyetu kötülük ise, la tümse ilahi. Allah'a nispet edilmez. Niye? Te Edeben. Yani edebe, yani onu nispet etmek edebe aykırı olur. Ee, anlamında söylüyor. Likevniha fî sureti şerri. Yani şer şeklinde olduğu için şerri Allah'a nispet etmek edepsizliktir. Bu itibarla nispet edilmez. Ama şunu da söylemek lazım ver kullu yani iyiliği yapabilme, kötülüğü yapabilme imkanını veren min indillahi halgın. Yani bunları yaratan Allah'tır. Fe halgut taati taatın, itaatın e, iyi amelin yaratılması nedir? Fadlın. Allah'ın fazla keremidir, cömertliğidir insanlara karşı. Ve halgul masiyeti adın Günahın yaratılması da adaletidir. Yani Allah, Allah'ın yazdığı kuralı göre insanı tercihe yazgılı bir şekilde yaratıyor ve onlara iyilik ve kötülük yapma imkanı, imkanı veriyor. İyilik kat be kat ama günah neyse o. Burada adalet geçerlidir. Yani burada Allah hem iyiliği hem kötülüğü yaratma pozisyonunda. Tabii. Yani el-i sünnette şey odur. Yani iyiliği de kötülüğü de yaratan Allah'tır. O teziyle tam tersini şey yapıyor, kötülüğü Allah'a evet. izrafe etmiyor. Ya hiçbir şekilde, işte Allah'ın kula verdiği istitaatla kul kendisi onu ortaya çıkarmaktır. Kul kaynaklıdır yani kötülük, Allah kaynaklı değildir. Hocam evet. bu e, teorisi güzel bir şey değil mi? Yani bunu adil Adıl şey, ilkesiyle açıklıyor ama yani evet. biz Allah'a kötülük isnat ettiğimiz zaman ona yakışmayacak bir sıfatmış gibi. Ya şimdi Ehl-i Sünnet'in endişesi de şu. Yani şimdi eğer o kötünün yaratılmasını da Allah'ın dışında tutarsanız e bu sefer Allah'ın ilahlığına, udoğuyetine, kudretine zeval getirmiş olursunuz şeyi var, endişesi var. Bu itibarla Ehl-i Sünnet diyor ki, yani benim anladığım bu okumalardan yani bunları yapabilme imkanını vermiştir. Bu da imtihan gereğidir. Allah'ın yazdığı imtihan kuralı e, gereğidir. Ondan razı değildir. Onu sevmez. Ama burada insanın ne, ne yapacağını e, yani neyi tercih edeceğini e, görmek istiyor. Yani bunun da ifadesi nedir? Ha, bu Yani e, kulunu tanımıyor mu bilmiyor mu? Yani tanıyor evet biliyor. E, ama ona da bir imkan açıyor. Yani bunun açıklanması gerçekten büyük zorluk e, yaşıyorlar. Ama e, satır aralarından amaçlarının ne olduğunu çok rahat anlamanız mümkün. Yer yerde bunları ifade ediyoruz. Sadece. Yani bunların hepsi birer şeydir arkadaşlar. Yorumdur. Yani bunu söyleyenler de bunun bir yorum olduğunu, diğerleri de bunun bir yorum olduğunu ne yapıyor biliyor. Burası önemli. Yani en azından bu noktada uzlaştıklarını söyleyebiliriz. <gülüyor> evet. Ayeti burada delil getirmiş. La yüsel amma yef'alûk. allah Teala yaptığından sorgulanmaz. Ve hum yüselûk insanlar sorgulanır. İnsanlar da sorgulanır. Bin kavli Teala'nın sözünde şöyle geçer. Semin nefsike. Yani kötülük insanın nefsindendir. Yani burada bir anlamda bu şeyi ben bu şey görüşteki ilhamını, bu görüşün ortaya çıkmasındaki ilhamını Kur'an'dan aldığını burada ihsas ettiriyor. Minel fevaydı burada şunu zikretmek lazım. Enne alte la ma'in ila nefsih. Velayet bunu ile ya yani kul yani bu şeyden tatmin olmaz ve bunları sükun bulmaz, rahatlık bulmaz ve inne çünkü kötülük kainun fiha yani onun nefsinde gerçekleşir kulun nefsinde. Velayciyu illa mina ancak ondan gelir. Velayet de ilü kelamen nasi. Vale demehu, ıza esavu, insanlar ona kötülük ettiğinde insanların kelamıyla veya zammetmeleriyle ilgilenmez. Peki nedelikе bu minesseyat illeti esabet? Çünkü bu, bu veya bunlar nedir? Ona isabet eden, onun karşılaştığı kötülüklerden. Veye innema, işte bu kötülükler esabet hu. Onlarla karşılaşmakta bir yani günahları nedeniyle fe yercu ilallahi ve bunlar Allah'a ne yapar? Döner. Ve yesta'idu billahi min şerri nefsihi yani kendi nefsinin kötülüğünden Allah'a sığınır ve aati ameli, amelinin kötülüğünden de Allah'a sığınır. Ve yes'elullaha en yu'inehu ala ta'atihi yani Allah'a dua eder. Ya Rabbi bir benim sana karşı itaatkar olmamda yardımcı ol diye dua eder. Kebizalike böylece yahsulleh kullu khayrin. ve onun için bütün hayırlar ortaya çıkar. Ve yendefiu anhu kullu şerrin ve bütün kötülüklerden ondan uzaklaşır. Velihaza bu nedenle kana enfa'u du'a'i yani en faydalı dua talebel hidayet hidayet istemektir Allah'tan hidayet istemektir fe çünkü o el i'anetu alet ve terkil masiyeti nedir o? o da işte e, itaat etme yani Allah'a mutli bir kul olmak noktasında ve günahtan günahları terk etme, günahtan uzaklaşma bağlamında bir yardım etmedir Evet, her de, bu konu ve ile dendi ki kulle amin her genel olan yahussu, tahsedir. Yani her genel olan şey bir tahsisi vardır. Açıklanması bağlamında. Keme hasse kalluhu, allah Teala'nın şu sözüyle yaptığı gibi vallahu alev kulli şeyin kadirun. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye kadirdir. Neyle? Ne, ne demek bu? Bima şa'ehu onun dilediği Zatuhu ve sıfatuhu Hocam kaydırabilir misiniz? Evet. Tamam. Ee, zatının ve sıfatlarının dilediğini ortaya çıkarmak ve melem yeşek min yarattıklarından e, işte dilemediğini de varlığa çıkarmamak. Veman ya konu mineral muhali vukuğu fi yani o mümkün aleminde vukuğu gerçekleşmesi imkansız olanı e, çıkarma yani bütün bunları kapsayan bir şey Allah'ın kudreti. Belhas sonuç itibariyle anne külla şeyin dağlakat biihi mesiyyetuğu Allah Teala'nın dilemesiyle ilişkili olan her şey Allah'ın dilemesiyle ilişkili olan her şey taallakat bihi kudreti. Allah'ın kudretiyle ilişkili. Yani irade ve kudret sıfatları birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Mütallıkları itibarıyla. Ee, yani bunlar mümkünatla ilişkilidir esasında. Ve illa asta'tide fela yuqal. Şöyle söylenmez ve kadirun muhal yani Allah muhali imkansızı var etmeye kadir değildir. Nihy Adem adami işte yani bunun vukunun imkansızlığından ve ki tevbihi onu yalanlamayı gerektirmesinden dolayı imkansızı var etmeye kadir değildir demek doğru değildir. Yani edeben denmez demek istiyor vela yuqalu şöyle de denmez gayru kadirin aleyhi yani bunlara kadir değildir tazimen li edebihi min yani Rabb'ine olan edebini göstermek yüceltmek anlamında yani Allah her şeye kadirdir ama edeben yani bunlar ne yapılmaz, zikredilmez. Tumma sonra bu genel çerçeve her şeye kadir olması bağlamında genel çerçeve mahsusun bi kavli Allah'ın şu sözüyle de tahsis edilmiştir. Vallahu bi kulli şeyin alimun. Allah her şeyi bilendir. Fe inne al alel Ya yani bu bütün umumu kapsayacak tarzdadır. Hocam şarkı... bu noktada her şeyi biliyorsa acaba Allah bizi biliyor zaten ezel ve ebed ilmiyle. Bizi bizi bildirmek için dünyaya göndermiş olabilir mi? Yani onu Allah'a sormak lazım. <gülüyor> Ama yani ben bu okumalardan çıkardığım şey, e, sonuç şu, yani bu e, Cebriye'nin onu da zaten bir eleştirecek, biz, biz bunu kastetmiyoruz diyecek zaten. Yani Cebriye'nin dediği gibi işte her şey olmuş bitmiş anlamında değil. Yani varlık yasaları, kasıt bu o anlaşılıyor yani. Yani varlık yasası namına ne varsa hepsini Allah yazmıştır. Zaten kulun yapacağı şeyler de bu varlık yasaları içerisinde olan şeylerdir. Yani kul onu da yapsa, bunu da yapsa Allah'ın bilgisinde herhangi bir şey değişmiyor. Değişme kulda oluyor. Yani kul o tercihine göre ne yapıyor? Karşılığını alıyor. Yani küfrü de, küfrü tercih ediyorsa onun karşılığını alıyor. İmanı tercih ediyorsa onun karşılığını alıyor. Yani... Herhangi bir Allah'ın bir bilgisinde ya yani o varlık kesalarını total anlamda belirlediği için bilgisinde herhangi bir değişim olmuyor. Yani potansiyel anlamında e, bir şey e, değişim olmuyor. Aynı Olur şey gibi ama. şey gibi e, hatırlarsınız, o bilgisayar şeyini vermiştim ya örneğin bilgisayar evet. belli. Yani orada mühendis ne yapıyor? Bel, e, her şeyi yaz, yazılımını yapıyor falan. Bilgisayar o çerçevede ne yapıyor? Çalışıyor. Aynı insan da böyle ee, ama yani onu, onu onu yapan da yani o bilgisayara dair bir şey değişmiyor. Değil mi? Biliyor yani bilgisayarda Onun gibi bir şey. Bilmiyorum inşallah ifade edebilirim. Şöyle mesela bazı ayetler var işte Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ya da sizin başınıza gelen kötülükler, imtihanlar sizin işlediğiniz günahlardan dolayıdır. O işte zaman burada Allah kendini teberbe etmiyor mu? Yok varlık varlık yasalarına orada işaret. Yani Kötülüğün her türlü ihtimalinin varlık yasasını yazmıştır. Ee, i̇nsanın başına gelecek bu ihtimallerdir. Bunlardan başka bir ihtimal yoktur. Çünkü bunlardan başka bir ihtimali belirleyecek bir tanrı yoktur. Anlatabildim yani mi? Yani insan kötülüğü işlerken kendi mi yapıyor bunu? Tercih ediyor. Kendi tercih ediyor. Yani orada Allah kulu şey yapmıyor. Nedir onun adı? Ee, kulu belirlemiyordu. Kulu zorlamıyor. Kul kendisi tercih ediyor. Yani onu da tercih kötülüğü de tercih iyiliği de tercih Allah'ın bilgisini değişen bir şey yok zaten. Zaten biliyordu. Ha zaten yani o varlık yasalarını belirleyen çünkü başka belirleyen yok. Ya çok e, ince bir ayrılık. Gerçekten e, yani e, anla, anlatması çok zor bir ayrılık ama ben bunu hissettim yani. Yani bir şey belirlenmişliği ifade etmiyor. Temel şey şu. Yani bir taraftan endişe şu, bir taraftan Allah'ın mükemmelliğini ifade etmek. Evet. Yani bir taraftan da kulun özgür olduğunu ifade etme şeyi var. Gayreti var. Evet. Yani ulaşa, ulaşabildiğimiz bu diyor yani. Bak şu cümlelerde bunu ifade ediyor zaten. Devam edeyim mi? Evet evet. Ve şamilunin mevcudi ve maduni. Yani Allah'ın bilgisi var olan da var olmayanı da madumu da kaptar. Ve muhali ve mevhumu, imkansız olanı da kaptar. Vehmedileni ee, de kapsar. Kema beyenavul imamı bir kabilihi imam Azam şu sözüyle ifade ettiği gibi. Yani Teala el madume, fi hali ademihi madume. Allah madum yok demek zaten. Yoku yokluğu halinde yok olarak yani işte bu varlık yasası, arkadaşlar yani bundan hepsini tek hep şey yapmıştır. ne olacak, ne olabileceği ihtimalleri, bütün ihtimalleri ee, belirlemiştir dolayısıyla yani hiçbir şey değişmiyor yani mağdumun da ne olduğunu belirlemiştir mağdurluk halinin ne olduğunu belirlemiştir mağdumun nasıl olacağını da belirlemiştir Mesela Vay kıyamet hocam. örneğini verebilir miyiz hocam? Nasıl? Kıyamet şu anda mağdum mesela. Kıyametin olmasını bilmesi. Yani şimdi ehli sünnet açısından konuşuyorsan, e, ha kıyamet. E, ya, cennet cehennem, pardon ben cennet cehenneme gitti. E, o da yazılmış bir varlık yasası. Evet şu an hala hazırda mağdum ama bu gelecekte ne yapacak? Mevcut olacak. Ve mümkün Ma hocam. Ha, mağdumun, mağdumun da şeyleri var çeşitleri var. Mümkün mağdumlar, mümkün olmayan mağdumlar. Şeklinde çeşitlerinde olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bir şey daha söyleyecektim. Evet, neyse aklıma gelirse söylerim artık yani. Tam dilimin ucundaydı. Yani yokluğu yokluk halinde de bilebiliyor. Yani yokluğu yokluk halinde yani bunların bütününü Allah belirlemiştir. Yani bu hepsi zaten bunun şeyi, bilgisi halindedir. Yani e, en geniş sıfatı ilim sıfatıdır. İlim sıfatı her şeyle ilişkilidir. Yani vacip olanlarla ilişkilidir, mağdum olanlarla. Bir de mümküne şöyle bakmak lazım. Mümkün derken yani e, mevcuttan daha geniş bir kavram, Potansiyeli ifade eder. Yani var, var da olabilir, e, yok da olabilir. Yani var olanları da e, mümkün olan yokları da kapsar. Olayın böyle bir şeyi var. Boyutu var. Yani kavramların bir şeyi var. Oturduğu yani sistemde oturduğu bir yer var. Bunları gördüğünüz zaman zihninizde oturuyor. Bilmiyorum ben bunu e, ne kadar size ifade edebiliyorum. O da ayrı mesele. Yani. E, ulaşabildiğimiz şey bu. <gülüyor> yani hocam şöyle mesela hani diyorlar ya şeytan yaratılmasaydı o zaman biz de kötülük yapmazdık ya da kötülükler olmasaydı insan belki de hiç böyle bir şey yapmayacaktı mı acaba ya o yani bunun hiç Yardım yaratılmamış olması daha iyi olur muydu <gülüyor> olmaz mıydı yani o o yanlış bir soru yanlış sorunun doğru cevabı olmaz yani kötülükler olmasaydı insan olmazdı e, tercih edebilecek yapıda biz, yani o zaman melekler vardı meleklerin dediği şey oldu yarar biz seni tazim ediyoruz niye yaratıyorsun insan olmaz bizim e, insan olmanın şeydi gereği yani tabi Gereğidir. ne neyi tercih edebileceksin ki o zaman yani ihtimaller yoksa ihtimali olmadığı yerde neyi tercih tercih edebilirsiniz mecburiyet var öyle değil mi evet yani iyiliği tercih edeceksiniz ama iyiliğin zıttı olması lazım ki tercih edebilirsiniz İyiliğe iyi diyebilmeniz de kötülükle mümkün bir şey her şey zıttıyla kayımdır ha yani böyle bir şey var yani ne diyelim varlık fiyasası var bunun duası bu. Yani yani başka bir şey varsa onu da Allah bilir, bilmiyoruz. Tamam. O zaman insanın e, yeryüzündeki serüveni tamamen iyilik ve kötülük üzerine mi? Eğer evet. Yani iyiliği mi tercih edecek, kötülüğü mü tercih edecek? Ee, Allah da diyor ki işte iyiliği tercih edenler karşılığını yani iyi bir karşılıkla karşılaş karşılaşacaklar. Kötülüğü tercih edenler de onunla karşılaşacak. İradeyi anlamlı kılan şey budur zaten. Yani aslında insanın buraya gönderiliş amacı da o olmuş oluyor. E tabii yani o, o imtihan diyoruz yani. Hmm. Yani neyi tercih edecek? Onun belirlendiği, e, tayin edildiği bir yerimiz. İnsan burada e, insanlığını gerçekleşecek. Allah diyor ki bak sizin böyle iyi olmanızı istiyorlar. Kötü olmanızı istemiyor. Ama bunun kararını siz vereceksiniz. Ben oyunun kurallarını belirledim. Buyurun çıkın oynayın diyor. Yani. Kendisine sığınana bütün kapıları açıyor. Sığınmayana da o da uzak duruyor yani. Ee, yani insana, insanla olan ilişkisi insanın anlayabileceği bir şekilde ilişki kuruyor. Burada ona da şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Allah bizimle Allahça konuşmuyor. Allah bize bizimle bizim lisanımızla konuşuyor. Bizim anlayabileceğimiz bir şeyde, çerçevede konuşuyor. Ve evet. e sonuçta biz sınırlı varlığız. Sınırlı varlık olmanın getirdiği şey bu. E, nedir o sıkıntı? E, yani her şeyi göremiyorsun. Bir takım şeyler mutlaka eksik kalıyor. Evet yani son sınırına kadar vardırmak. Hedef bu. Hikmetin peşinde koşmak diyelim. Evet. Kema beyyennâhul ima'a Buraya okuduk. Ey bi vasfil mağdumiyyet. Bak vasıf nitelik diyor. Nitelik potansiyelli ifade eder. Benim gördüğüm kadarıyla. Hükümde gerçekleşmeyi ifade eder. Yani varlık bulmayı ifade eder. Ayrımı bununla yapıyor mesela. El üstünde. üstünde Erken de şeyi kastediyor. İşte yani Hanefi gelenek. Özellikle Ebu Hanife diyerek. Vasıf ve hüküm kavramları üzerinde. Ve ya'lemu ennehu keyfe yakun izâ evcedek. Yani onu var ettiğinde de nasıl var olacağını Yani açıkça işaret ettiği şey burada varlık yasaları. Adetullah diyoruz ya Adetullah diyoruz. Onu ifade ediyor, diye düşünüyoruz. Eyfi alemin rububiyet. Yani bunu rububiyet aleminde buluyor. Bilgisayar şeyi kuşatır. Bel ve ya'lemu enne şeyen la yakun yani bir şeyin de nasıl olmayacağını bilir. Velev kâne keyfe yakun Şayet e, nasıl olacağı, nasıl e, olacağı olsa da, cümle böyle maalesef, ve ya'lemullahu te'ala el mevcude fi hali vücudihi mevcude Allah var olanı da, var olduğu halde Var olarak. Ee, yani şimdi bir şey var olarak, var olarak bilinmesi artık nitelikten neye geçiyor? Ee, hükme geçiyor. Gerçekliğe geçiyor. Ey bade, şundan sonra en alimahu fi hal ademihi madume. Yani daha önce onu nasıl biliyordu? Ee, madum olduğu halde madum olarak bu mukefe yapacağını fenağı ve o zaman onun var olanında nasıl yok olacağını biliyor. Ha bunların da yasalarını Allah yazmıştır. Ey ida eraden yecalehu ma'dumen yani onu yok kılmak istediğinde, badeen alimehu fi hali vücudi mevcude yani var olduğunda nasıl var olarak onu biliyorsa bildikten sonra onu yok etmek istediğinde de e, yok olduğu halde yok olarak bilmeyi istediğinde olur. Bu nasıl olur? Bak işte hani dedim ya, o şeyler, ihtimaller işte hangisi olursa olsun Allah'ın bilgisinde değişik olmuyor, onu o, o manayı veren ifade burası. Min gayri tagayyuri ilmihi. Yani bilgisinde herhangi bir değişiklik olmaz Fî meratibi kevnihi. Yani onun oluş mertebeleri, dereceleri noktasındaki bilgisinde değişiklik olmaksın. Malumen kayme, işte bilinen işte kaim olması itibarıyla. Örnekleri devam devam ettiriyor ve yani Allahü Teala el kayme, yahli fiyamih kaym. Allah kay ayakta olanı, ayakta olduğu halde ayakta olan olarak. Ey mesela yani diğerlerinin örnekini tatmak anlamında. Veyalı, fakir defi hali hayatı ve vesia, suyam, vesaydi makamat. İşte yani aynı şekilde, işte hayata halinde, namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde ve diğer hususlarda, yani ot ayakta durma halini bırakıyor, oturduğu zaman da, ey eee an ان Ne oluyor? insan ayaktaydı sonra oturuyor. İnsanın halinde bir değişme oluyor değil mi? An haliyle evvel ilk önce ayakta sonra oturuyor. İlk halinde bir değişme var. Alime onu da kaiden Oturduğu halde oturan olarak. Ey intikalu min halatin ila Yani bir halden başka bir hale geçişini ne yapar Allah bilir. İlmen <gülüyor> tenciziyen Dahiliye. Yani bu nasıl bir bilgi? Ee, gerçekleştiren bir bilgi. Tamam mı? O zaman hocam Allah insanların cennet mi, cehennemlik olduğunu da biliyor. Yani işin sonucunu da biliyor. Yani şöyle, şöyle söyleyelim. İnsan cinsinden e, cennettikleri, cehennemlikleri de biliyor ama belirlemiyor. Yani e, örneğin ben cennete de gidebilirim, cehenneme de gidebilirim. Yani cennete de gitsem, cehenneme de gitsem bu bilgide herhangi bir şey olmuyor. Değişiklik olmuyor. Bu cennete cehenneme gitme şeyinin tercihini insana bırak. Bilmiyorum anlatabildim mi evet. yani? Evet. Yani ya yani... cenneti tercih etse de ilminde bir değişme olmuyor. Cehennemi tercih etse de ilminde bir değişme olmuyor. Yani o zaman insan olan bilgiyi tasdik etmiş oluyor hayatıyla. Cennetlik yani. olan kişi bunu yaşantısıyla işte sonuna kadar götürebilirse tescil ediyor. Yani tasdik ediyor onun bilgisini. Cehenneme gittiği zaman da aynı şekilde. Yani, yani Allah'ın Allah belirlediği ölçü neyse onun içerisinde varoluşunu gerçekleştiriyor. Evet, evet. Yani bilmiyorum yani demek istediğim anlatabildim mi ya bu şeyde? Şimdi yani. bu bilgi Allah'ın katında ya hocam. Evet. Diyelim ki işte siz cennetliksiniz. Bu bilgi Allah katında mevcut. Siz hayatınızı bu şekilde yaşayıp sonuna kadar işte vefat ettiğiniz zaman o ölçüde yaşadınız, cennetlik bir hayat yaşadığınız zaman aynı zamanda o bilgiyi de tasdik etmiş oluyorsunuz. Tercihiniz de, tercihiniz de. Evet, tercihinizle evet, tercihinizle öyle diyebiliriz yani. Evet. yani böyle bir çerçeve var. Çok ince bir nüans var. Yani nüans diyelim. Çok ince bir şey var. Yani gerçekten ama yani e, endişelerini de anlıyorsunuz yani. Biliyorum. E, i̇nşallah siz de görüyorsunuz. Yani e, dediğim gibi temel şey Allah'ın ulu mümkün olduğunca hakkıyla ifade etmek, kulun özgür biri sahip olduğunu da e, mümkün olduğunca ifade edebilmek. Böyle bir çift taraflı endişe taşıyorlar. Madem şundan sonra Kane, Yalnız, yani senin senin söylediğin bağlamı burada açıktu işte vadama işte ayakta durduğu halde bundan sonra oturduğu halde işte ayakta durduğu halde ya lem oturacak diyordu. İlla enne dalike ilme ancak bu ilim kane zihniyen. Zihni, zihni bilimdir. Harici bilimdir. Bak bu ayrımı da yap. Nasıl yani hocam? Hocam metni de kaydırabilir misiniz? Tamam. zahmet. Yani zihni demek zihinde olan bilgi. Tamam. Oturduğu zaman hariçte de olan bir şey oluyor. Anlatabildim hmm. mi? Yani evet. o hükmü çerçeve gerçekleşmiş oluyor. Ve batıniyet. Yani işte ayaktayken oturacağını bilme işte işte olan zihni bir bilgi. Ama oturduğu zaman artık hükmü ve gerçekleşen bir bilgi oluyor. Keme hakkaka fî tefsîli gavlihî. Yani ee, şu sözünün açıklanmasında e, ne diyelim olayın gerçekliğini açıkladığı gibi, açıklandığı gibi de diyebiliriz. İlla bak geliyor neden açıklıyor. Bilelim diye. Yani insan diye iradeli varlık oldu. O şeye gelince lin aleme yette kim peygambere tabi oluyor. Mimmen yenkali bi alaqibi kim de Böyle topukların üstüne geri dönüp kaçıyor. Kim peygamberin yanında, kim yanında değil. Bunu bilelim diye. Yani burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah insana bir alan açıyor. Tercih edebilme alanı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl oluyor bu? Min gayren yere ilmu. İlminde herhangi bir değişiklik olmaksız. Ve zide fi nuskatin başka bir nüshada da bu ilminden sonra ev sıfatı ev sıfatı ifadesinin olduğunu söylüyor. Ve zahirum, burada görünen o ki en saniye bu cdefi nuskatin yani e, ikinci e, ikinci e, nüshada bu ikincisi bedel ilmi yani bu ilmi yerine sıfatı hi tabiri kullanılmış, onun yerine kullanılıyor. فَاَلْحَقَهُ بِيهِ ona iliştiriyor. وَمَا أَبْدَلَهُ onu da değiştirmemiş, onun yerine başka bir şey koymamış diyor. Yani nüsa, fa, nüsalar arasındaki farkları ifade ediyor. bi بِسَبَبِ الْجَمْءِ بَعْضُ خِلَلِهِ Burada yani ne diyelim, bunların birleştirilmesi sebebiyle bazı şeyler ortaya çıkıyor diyor. Şimdi cümlenin devamından buna bakalım. Ev yahtusü lehu ilmun. Ve Allah için yeni bir bilgi ortaya çıkmıyor. Şimdi bu Muhammed İkbal derdi. Yani Allah'ın bilgisi var kılan bir bilgi. Şimdi daha iyi anlaşım. Daha iyi anlıyorum. Yeni bir bilgi ortaya çıkmıyor. Yani yeni bir bilginin ortaya çıkması demek arkadaşlar. Yeni bir varlık yasasının belirlenmesi. Bilmiyorum anlatabildim. Yani Allah bu varlık yasalarını belirlemiştir. Ve yazdığı yasadan da Allah geri dönmüş. Ey fîthâni hâlihî yani ikinci halinde malem lem yekûn ezel Ezelde olmayan bir bilgi Yani ezelde olmayan bir bilgi çıkmıyor. Velakinnet tegayyura Fakat değişiklik ey el-intikâlet yani bir yerden bir yere gitme intikal olur, biliyorsunuz. o biliyorsunuz. değişimdir değişimdir. Wahtilafen ahvali işte hallerdeki değişiklikler. Yani ey minal kıyam vel uudi. oturma kalkma gibi ve emsalihima min'el fi'li ef'ali. Bu benzer fiiller. Yahduthu fi'l mahlukina. Ha bunlar yaratılanlarda ortaya çıkıyor. Şimdi yaratan mesela yaratılan yok. İşte var oluyor, bak varlık kazanıyor. Yeni bir şey. İşte yok oluyor, yeni bir şey. Yani bu e, değişime yazgılı olmak yaratılanlar için söz konusu. Ma tenezzül. Tamam, hiçbir şekilde değişmiyor değil mi? Evet, sünnetullah hiçbir şekilde değişmiyor. Yani varlığın ve e, varlığın varoluş süreçlerinin teminatı sünnetullah. Adetullah, sıbkatullah. Ne diyorsanız işte. Fıtratullah. Bunu açıklamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Ee, şunu da yaparak bunları çözdü. Ma'zenezühi en melikemü taale. Yani yüce Allah'ı her şeyin sahibi Allah, tenezü ederek, tenzih ederek. An kabul infial. Yani Allah hiçbir şeyden etkilenmez. İşte vhusul ittağyuri ve intikali. Onda değişim diye bir şey ortaya çıkmaz. Bu tenzihi de yaparak yani her iki tarafı da gözeterek imam böyle bir açıklama yapıyor. فَاِنَّ kadimun قَد۪يمٌ şey Çünkü Allah'ın varlıklara ilişkin bilgisi kadimdir. Ee, Tabi bunu işte ilim, irade, pardon ilim, kudret, irade ve bizim matur eklediği şekliyle tekvin sıfatlarını birlikte değerlendirmek gerekiyor. Hocam metni kaydırabilir. Tamam kaydırayım. Evet. Fe iza şey yani, Allah bir şeyi var ettiğinde, ev efnehu ve yok ettiğinde. Ve inne ma yujiduhu ev yufnihi ala vifqi ma Yani ilkesine ise ona göre var ediyor veya yok ediyor. Yani şey gibi işte. Yani mesela bir bina binanın projesi. Yani işçiler, mühendisler binayı neye göre yapıyorlar? Projeye e, göre yapıyorlar. Bu şekilde bir örnekle benzetebiliriz. What what ma ve Yani belirlediği ve bunun nasıl gerçekleşeceğini ortaya koyduğu şekilde buna uygun olarak gerçekleşir. Beyzen la ytaghayyaru innahu. O zaman Allah'ın ilminde Herhangi bir değişim olmaz. وَلَا يَخْتَلِفِ حُكْمُهُ Hükmünde değişim olmaz. ve يَحْتُفِ لَهُ الْاوْا Yeni bir bilgi de çıkmaz Allah için. بِتَغَيُّرِ الْمَوْضُودِ وَالْمَعْضُودِ Var olanın ve yok olanın değişmesiyle Allah için yeni bir bilgi de çıkmaz. وَاَخْتِلَافِي <gülüyor> وَهُدُوثِي İşte farklı farklı şekillerde olması, var olması gibi bunun bu değişikliklerin olmasıyla Allah'ın ilminde bir değişme olmaz. Evet yeni bir başlığa geldik arkadaşlar, ee, buraya kadar var mı başka sormak istediğiniz bir şey? O zaman hocam Allah insana cüz'i irade vermiş sadece küçük bir parça, o zaman iradenin tümünü verseydi? İnsan sınırlı varlık, sınırlı varlığa da boyutları neyse, sınırları neyse o ölçüde verirsiniz sınırlı varlığa sınırsız şeyler ver, vermek o öyle bir şey yok yani yani bizim irademizi kudretimizi Allah'ın iradesi ve kudretiyle kıyaslayamayız öyle değil mi? Ya mesela hocam bu evlilik işte kaderdir falan diyorlar ya mesela onda bence Allah'ın belirleme payı çok daha yüksek ama belki insan onu istemiyor. Ya şimdi yani bir bir bir insanın e, evlenebileceği şeyler, tipler bellidir çevresinde. E, yani o o tercih yine insan yapar ya. Yani bu işte ezelde e, ezelde senin alnına yazılmış değil işte falanca filancayla evlenecek şeklinde. Aya çevrendeki neyse, imkanlar, ihtimaller neyse onlarla şey yaparsın, evlenirsin. Değil mi ya tutup da Mars'taki bir şeyle ev, ev, ev, ev, ev, ev, ev, evlenmesin ya. Yani. Hayır hocam toplumda da hep böyle bir inanç var ya. Ya o biraz e, insanın kendisini avutmak için söylediği şey yani. yani yani düşünsene yani bir insan bir yanlış işlemişse onun vereceği pişmanlığı düşün. Yani bir an bir anlamda kendini kurtarma çabası. Başka bir şey değil ya. Yani. Yani sonuçta bu bağlam e, yanlış anlaşılmalara çok muheyya bir şey. E, ben anlıyorum yani niye açıklamaya çalıştığını. Dilim döndüğünce de ifade etmeye çalıştım. Ama yani e, biz kendi aramızda anlatırken, ifade ederken bile bir sürü zorlanıyoruz. E, hele e, normal, sıradan bir insanla konuşurken bunları anlatmayı düşünüyorum. Olayın böyle bir şey var. Sıkıntısı var. Evet. Geçiyorum yeni başta. Sağ olun. Allah insanları yaratmıştır. Selimen minel kufri vel imani. Küfür ve imandan selim bir şekilde. Yani şunu demek istiyorum. Allah insanları kafir ve mümin olarak yaratmamıştır. Ne tür bir tabiatla yaratmıştır. Onu söylemek istiyorum buradaki küfür ve imanla kastı insanın yetişkinlik zamanında yaptığı tercihler bağlamında bir küfür ve iman. Halaka Allah yaratmıştır. Ey Allahu subhanahu yani her şeyden olan Allah kemefin sıhatin başka bir nüsadada en halq. Müsaade geçtiği şekilde halq ey el yani yaratılanlar insanlar. Selimen minel küfr ve iman küfür ve imandan salim bir şekilde, yani de tür bir şekilde yaratmıştır. Ey salimen, salimen, min asaril kufrani ve envari iman. Yani küfrün, nankörlüğün neticelerinden ve imanın nurlarından e, ne diyelim, yoksun diyeceğim ama, yani bunlar olmaksızın yaratmıştır. Yani, şunu tekrar edeyim, yani yetişkinlik sürecinde insanın yaptığı küfür ve iman tercihleri olmaksızın yaratmıştır. Bir en a'lehum bak bunda güzel açıklıyor burayı. Onları şu yapıda kılmıştır. Kabiliyine. Yani kabiliyetle diyoruz ya. Kabiliyet nedir? Yapabilme, <gülüyor> he, yapabilme gücü daha aktif hale gelmemiş. Yani bunları yapabilecek bir tabiatta yaratmıştır. İmanı da Şüphrü de tercih edebilecek bir şekilde yaratıldı. Diyen ya kamin humelisyan yani günahkarlık da çıkabilir, mükemmellik de, doğruluk güzellik de çıkabilir. Bu tabiye hemen Galat aleyh Allah Teala dediği gibi, o elledi. Halakum Allah kesis yaratandır. Minkum kafir yani birinden bazıları kafir olabilir ve minkum müminin bazıları mümin olabilir. Yani herkeste bu tabiat var. Ama kim kâfir olacak, kim mümin olacak? Onu kul tercih Ey fi alemiz zuhuri ve beyan. Yani böyle ortaya çıkma ve beyan açıklama aleminde. Tüm makaati onları muhatap almıştır. Yani onları teklifte bulunmuştur. Mükellef kılmıştır. Ey vakdet teklifi bir ibadet. Yani kullukla mükellef kıldığı vakitte. Yani ergenliğinde ak, akıl bali olduğu zaman. Hocam, mendilir misiniz? Ha, indireyim. İşte metnin şeyine dalınca böyle unutuyoruz. Alâ lisan-ı bir risalet. Yani ne demek istiyor? E, nübüvvet ehlinin diliyle. Yani peygamberlerin gönderdiği peygamberleri vasıtasıyla onları ne yapıyor? Mükellef kılıyor. Ve ashab-ı yani mutluluk ehli. Mutlu yolu gösteren insanları kast ediyor. onlara emretti Allah bil iman ve taat. İman etmeyi ve itaat etmeyi. Bak dikkat ediyor musunuz? Yani her kavramı farklı boyutlarıyla açıklıyor. İman tek budur demiyor ya. Yani. Anlatabildim Bu çok önemli. Ve nehahum anil kufri ve maasiyeti. Küfür ve günahtan da Nehyetmiştir. Bunları yasaklamıştır. Fa kefara kim küfre girerse men kefara bir fiil. Burada da tercihe vurgu yapıyor. Yukarıda neye vurgu yapıyordu? Varlık yasaları. Burada da tercihe vurgu yapıyor. Evet. Yani küfre giren kendi fiiliyle küfre girmiştir. Ey biktiyari bak. Kendi tercihiyle. Ve inkari kendinden körlülle inkar etmesiyle, ey ma cehlihi ve ısmari işte cahilliği ve yanlışta ısrarıyla ve juhudihi ee, inatçılığı ey ma inadihi ve ıstibari inatçılı ve büyütmesiyle, ihcidlen illahi taht. Yani Allah'ın terk etmesi, ey bir ki nüsratiyi Subhanahu Allah'ın yardımın ondan kesmesi sureti. Yahu yalnızca Allah ve ademi tevfiki Allah'ın razı olduğu şeye onu ulaştırmaması muvaffak kılmaması yolu ve yani bu küfrü tercih eden bir kimsenin böyle bir akıbetle karşılaşması ve o mukteda adlihi Allahu Teala'nın adaleti gereğidir. Kema allah Allahu Teala'nın buyurduğu gibi inna Allah la yuzlimu'n-nase şey'en Allah insanlara hiçbir şekilde en ufak bir şeyle zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. اَوْ وَاَمَنَا مَنْ اَامَنَا بُف۪ي İman eden de kendi diniyle iman etmiş. اَيْ ve قِيَادِهِ وَإِدْعَانِهِ. Yani Allah'a itaat etme, Allah'a uyma, boyun eğme yoluyla bunu tercih etmesi itibariyle iman etmiştir. Ve ikrarı, ve ikrailer, ey bilisan, yani diliyle de bunu eyan ediyor. Ve tasdikleri, ve tasdik etmedi. Ey bitenanihi, ala wifki amdillahi ve muradi. Senin biraz önce söylediğin şeye geldi benim. Evet. Allah'ın emrine ve muradına, yani o iradesinin sonucuna uygun olarak kalbiyle tasdik eder, diliyle ikrar eder fiiliyle Allah'a boyun. Hocam o zaman evet. iman yaratılmıştır yani değil mi? İman <gülüyor> ya da <kömür. gülüyor> Şimdi o savuşçuların dedikleri şey de suya düşmüş oluyor yani. Yani <gülüyor> bezme de neyi kastediyorlar onu bilmiyorum ya ama yani Allah'tan gayrısı yaratılmıştır. Yani şey, hocam onlar kelamdaki şeyi bu mantık bu matürdilerde bildiğim kadarıyla derler yani. İman yaratılmıştır. Evet. Yani ar ar araz olsun isterse aynı olsun. Fark et. Kesinlikle araz olsun. Her şey yaratılmıştır. Vallahi yani sufiler var? diyor hocam işte bir birabbikum galû bela'' e, şeyinde işte ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Evet Rabbimizsin dediler. Bağlamında ruhların yaratıldığında efendim işte iman edenler etmeyenlerin belirlendiği gibi bu sufi e, düşüncede gerçekten çok etkili bir görüş. Ama burada Görüldüğü gibi yani insan kendi tercihleri ve iradesiyle kendi imanını veya küfrünü oluşturduğunu dediğiniz gibi Hanefi Maturdi gelenekte net bir şekilde vurguluyor yani. Yani bu, şimdi şunu da söylemek lazım. O Sofilerinki de bir yorumdur. Bu Maturdilerin Hanefilerinki de bir yorumdur. Tabii Olayı, hocam yorum yani. Olaya böyle bakmak lazım. İşin aslı, astarı nedir? Onu göreceğimiz yer huzur-u ilahidir yani. <gülüyor> yani peygamberimizin hadisi de var işte çocuk fıtrat üzere doğar evet. annesi onlara gelecek yavru. şimdi o dediğin şeyler var ya Harun evet ee, hocam onlara, onlara gelecek ama tasavvufçulara burada atıf yapmıyor evet, evet devam edeyim <gülüyor> yani Allah'ın yalnızca Allah'ın onu muvaffak kılması ve yardım etmesiyle olur ey <gülüyor> fîmâ yani işte Allah'ın o belirlediği e, ve gerçekleştirdiği şey bağlamında olur. Bir muktaza fati, cömertliğinin gereği böyle ortaya çıkar. Adam imanı tercih etmişse Allah iman edene ne veriyorsa Allah ne yazmışsa bu konuda kendisi onu yerine getirir. Kimse de onu değiştirecek değildir. Kemal kâle ta'ala Allah-u Teala'nın dediği gibi İnnallâhe lezû fadlin Allah faz kerem sahibi, cömertlik sahibi, alennat, insanlara karşı. Yani e, hiçbir insana karşı şey yoktur, Allah'ın garezi yoktur. Ter, yani kim tercihini iyi kullanırsa, milliyeti bilmem ne hiç önemli değil yani. Hepsini yaratan Allah, kulların sahibi olanlar. <gülüyor> Fakat insanların çoğu şükretmezler, şükürlerini yerine getirmezler. Şükrün zıttı nedir? nantörlük nantörlük ederler. Fakat insanların çoğu nantörlük ederler. Ve hâde bu bağlam la yünafi kervdulma kafiran ve müminen fi ilmillahe. Bak sanki dedi biraz önce Deniz hani, açıkladığım şeyi bu bu cümleye dökülmüş hal. Yani bu durum onun kafir veya mümin olmasını e, olum olumsuzlamaz Allah'ın ilminden. Dedim ya işte yani kafili de tercihse müminliği de tercihse Allah'ın dilinde bir değişme diyorum ya. Evet. Sanki onu onu açıkça ifade eden bir cümle karşımıza geldi. diye düşünüyor. Bir hadis. Bak. Şu hadisli ifade edildiği üzere. Evet. Halaktu haulay Veya şöyle de diyebiliriz. Xulikat cenneti işte bunlar cennet için yaratılmıştır veya yani bu benim belirlediğim veya ben ilgilendiren bir şey değildir. Bu Allah'ın belirlediği bir şeydir anlamında. Bu xulikat haullayli yani sen bunları yarattın. Ve bunlar yaratıldı anlamında da olabilir. Bunlar da işte cennet için yaratıldı. Bu ben ilgilendiren bir şey değildir. Yani benim belirlediğim bir şey değildir ve hadisul başka bir hadis taraqa rabbukum minel ibadi yani Allah'ın kullarla işi bitince ferigun fil cenneti bir grup cennette olacak o ferigun fisai bir grup da cehennemde olacak yani işi bitince dediği hesap görüldükten sonra muhtemelen onu kastediyor. Fe innel hadis el Kavlu, kavlu aleyhissalatu vesselam işte e, bu noktada e, hadis hadisin sözü hadis şöyledir yani şöyle diyelim bütün işte hepsini kapsayacak tarzda sınırları belleyecek tarzda ifade edilen e, rivayet şöyledir diyor imelu amel edin amelli, amellenizi yapın ve kullun مُيَسَّرٌ لِيْمَا خُلِقَلَاوْا Kim e, ne için yaratıldıysa o ona kolaylaştırılmış. Yani muhtemelen şuna getiriyor. Yani eğer adam küfürü tercih edecekse, buna meyyâsa, ona küfür kolaylaştırır. Eğer imanı tercih edecekse, ona meyyâsa, imanı kolaylaştırır. Lafı sanki buraya getirmek istiyor gibi geliyor. Evet hocam bu konuda bir hadis de var. Hz. Peygamber e, sahabe efendilerimize işte kişinin aslında anne karnında cennetlik mi cehennemlik mi olduğu belli olduğunu ifade ediyor. Sahabe efendilerimiz de orada diyorlar ki o zaman her şey belliyse biz ne, niye çabalıyoruz? E, Hı -hı. Aynen dediğiniz gibi yani kişi cenneti isterse ona o yol kolaylaştırıyor. Hı -hı. Yine iradesiyle tabi. Cehennemi de isterse ona da o yol kolaylaştırıyor şeklinde ifade ediyor. Evet. Şimdi yani o senin dediğin bağlamı da zikredecek bir inşallah. Yani e, herhalde çalıştınız dersiniz. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam metni kaydırabilir misiniz? Dep demeden eee evet e, çözüyorsunuz maşallah. Evet. E, şimdi bu sayfa başı yapalım, bırakalım olur mu arkadaşlar? Tamam hocam. Ahreca zürriyeti Adem. Allah Hazreti Adem'in zürriyetini, soyunu, neslini çıkardı. Arkadaşlar bir dakika şu pencereyi bir kapatayım. Evet, esiyor, ortada kaldırıyor. Evet. Nereden? Ee, Ey tabakaten mâde tabakat. Yani Allah derece derece insanın neslini, Adem'in neslini yarattı ilahiyumun kıyameti. Derece yani nesilden yani böyle nesil nesil tabaka tabaka kıyameti kadar e, olacak şekilde e, Hazreti Adem'in zürriyetini varlığa çıkardı. Min sulbihi. E, onun dölünden çıkardı Hazreti Adem Ey evvelen ilk olarak. Tümme sonra min aslabi ebnai. Sonra işte onu e, erkek evlatlarının döllerinden ve bir benatihi. Yani terayip e, bu göğüs diye ifade ediyor. işte yani o kadınların şeylerinden, bunlar çiftçit olmaları itibariyle bunlardan insanları ne yaptı? Tabaka tabaka yarattı. Nesle nesillerini. Ala suveri zürri. insan suretinde şeklinde yarattı. Babuha beydun ve Babuha sevdun. E kimisi beyaz tenli, kimisi siyah tenli. Ve teşiru ila yemini Adama ve yesarihi. Adem Hazreti Adem'in sağında, solunda yayıldılar. Yani Hazreti Adem'den sonra ne yaptılar? Böyle yayıldılar. Feja'alehum uqalaa. Allah onları akıllı varlıklar yaptı. Hazreti Adem'in soyu. Fehatabu onları mükellef kıl. Ey yani burada e, tab, insanın tabiatına işaret ediyor, misak ayetlerini işaret Ey Yani ''hine eşhedehum ala enfusihim'' Yani kendilerini, insanların kendilerini, kendilerine şahit kıldığı zaman bir kavliyi şu sözüyle misak ayetleri diye geçerliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Ahsen'in interneti bitmiş. Katılamıyor. Neyse hayırlısı inşallah diyelim. Koordinatörümüz burada bir sıkıntı yaşadı. Bu problemi inşallah kısa zamanda çözer. Elsû ee, birapükum dedi ki Allahü Teala ben sizin Rabbiniz değil mi? kalu dediler ki bela. Evet sen bizim Rabbimiz. Ve emar onlara emretti. E, bil imani ve ihsan. İman etmeyi ve muhsin olmayı. Yani muhsin demek bir şeyi doğruyu kaliteli bir şekilde yapmak demektir. Ve nehâhûn. Onları nehiy etti. Onlara yasakladı. Ey anil kufri vel kufran Küfür ve inkarcılıktan, nankörlükten nehiy etti. Fe lehu bir rububiyyeti. Ve e, insanlar Allah'ın Rab'liğini ikrar ettiler. Ey veli enfusiyum bil ubudiyyet yani kendilerinin Allah'a kulluk etmek üzere var edildikleri gerçeğini ikrar ettiler. Haythu kalu bela, kalu bela diyerek ve işte bu bu söz kal bela sözü ey kavluhun bela yani bela sözü, ellevi sadır an, onlardan çıkan imanen bu imanı yani burada imanı fıtrat olarak açıklıyor arkadaşlar. Yukarıdan farklı çıkıyor burada. Yani farklı boyutları var diyorum ya buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ey hakikaten, yani gerçekli insanın gerçekliği olarak e, ortaya çıktı. Ey hükmiye insan böyle bir hükme yazgıdır. Bu, bu şekildedir. Tohum yuledun ala tilke'l fıtrat. Bütün insanlar bu fıtrat üzere doğarlar. Yani fıtratlarında Allah'ı Rab olarak tanıma şeyi var. Bunu nasıl şekillendirecekler o onların tercihine göre şey ortaya çıkacak. Yani kemaqale Subhanahu Allahu Teala'nın dediği gibi, Allah Teala'nın dediği gibi fıtrat Allah'ı فَطَرَ النَّاسِ işte Allah'ın fıtratıdır. İşte insanları yarattığı fıtrat. Bu Allah diyor ya hocam, evet. ki ben insana ruhumdan üfledim. Hı -hı. O orada onu kastediyor olabilir mi? Yani çünkü evet. Allah da hani kötülüğü, pisliği sevmiyor ya, insanlar da gerçek öyle de. Ben, ben şunu şu kanattayım yani böyle birebir somut şekilde anlaşılacak bir şey değil. Allah tuttu kendi ruhundan kendinden bir parçayı ortaya koydu anlamında değil. Evet. İnsana hayat verdi, can verdi, canlı kıldı. Değerli bir canlı kıldı anlamında. E, sembolik yani, bir, ifade olduğu kanaatindeyim. Yani şöyle değil mi? Ben işte Allah'ın mesela bizde de öyle ya hocam. Allah'ın sevdiği şeyleri seviyoruz, hoşlanıyoruz. Sevmediği şeylerden de nefret ediyoruz mesela. Ama yapıyoruz mesela. <gülüyor> Yani tabiatımızda böyle o, bir şey. Tabiat olarak hani Allah'ın tabiatıyla aynıyız gibi sanki. Yok öyle demeyelim. Şimdi biz Allah'ın tabiatı demek de doğru, dem doğru olmaz. Hakikat deriz yani. yani Allah'ın sevdiği şeylerle yani. Biz de seviyoruz mesela. Yani tabiatımıza yazmış yani fıtratımıza yazmış o şeyi. Yani bizimle nasıl bir ilişki kuracağını da ifade etmiş. O çerçevede evet. Ama yani Allah'ın hakikati şu şekildedir, bu şekildedir. Ee, onu diyemem yani. Çünkü yani bizimle kurduğu ilişki neyse o çerçeveden bilgi sahibi olabilir. Onun ötesinde bilgi sahibi olamayız. Bilmiyorum demek istedim anlatabildim mi? Evet. Ve kemâ Kale sallallahu teâlâ aleyhi ve alâ ve selleme Hazreti Peygamber'in de dediği gibi kullü mevlûdin Erdoğan fıtrat alâ fıtratil İslami. İslam fıtratı üzere doğar. Yani bak burada da İslam'ı da fıtrat anlamında kullanıyor, İnsanın tabiatı anlamında kullanıyor, İnsanın mayası anlamında kullanılıyor. Fe ebevahu, annesi babası yuhevvidanihi daha sonra onu Yahudi yapar ve yunassıranihi Hristiyanlaştırır. yumeccisanihi mecusi atışı yapar. Hatta öyle ki yuarribe anhu lisanuhu yani dili bunu açıkça ifade eder. İşte ben meccüsiyim veya Yahudiyim, Hristiyanım. İmmâ şâkirene ve immâ kâfû. Yani. Yani ya şükredenlerden olur ya da nankörlerden olur. Yani şâkiren burada mu'minen. De diyebiliriz yani. Böyle eş anlamlı kullanıldığı yerlerde var. Ve da işte bu çerçeve man'a kavlihi teâlâ. Allah Teâlâ'nın şu sözünün anlamıdır. İn <gülüyor> hedeynehu's Biz insana yolu gösterdik. İmme şakiren ve imme kafura. Dilersen şükredenlerden olur, dilersen ankörlerden olur. Vel <gülüyor> sonuç itibariyle ortaya çıkan enne ahde'l mısak yani misak sözü, ahitleşme, söz verme sabitun bir kitap. Kitapla sabit. Direkt kitap ve Teala, قولu taala şu ayet görüyoruz ve iz akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim yani Allah senin Rabbin Adem oğullarının neslini sırtlarından çekip çıkarınca alınca el ayet 13 13 numara Araf 172. ayet değil mi ve bi nisbati ve huwa hadis sabit yani e, bu konu işte rivayet e, edilen mesela mesabih diye bir eser var mesabih şimdi diyor eseri burada rivayet edilen hadiste de görüyoruz diyor ve gayri bunun dışındakilerde de ve tahkiquh fi kutubi kutubi tensi tensik kitabında da bunların açıklamalarını görüyoruz ve i̇şte hadis yani bu aydınlatan hadis-i de görüyoruz. Alama <gülüyor> beyanناه açıkladığımız üzere açıkladığımız gibi fi <gülüyor> mahallihi bunların mahallerini, mekanlarını hilafen <gülüyor> lil yani Mutezile'nin aksine bunları biz açıkladık diye söylüyor. Hays ayeti, ayet onlar bu ayeti şöyle yorumluyorlar böyle <gülüyor> hadis. Bu ayet-i vahidiyye. Ana'l manan mecazi. Hakiki anlamda değil de mecazi anlamda vurguludur. Kemal'n defa ettik onu fi mevzihi ma'ad yani onların bu görüşlerini çürüttüğümüz gibi geri geldiğinde oraya bakılabilir diye ifade ediyor.